Ben ancayı ve sizi sattım. Senin ben kalıbını sikiyim lan. Orospu çocuğu. Lan var ya abim mezarda ters döndü. Ters döndü lan mezarda. Ters ters. Ters döndü amına koyayım Ay yapmaz ya. Fakir yapmaz. Yaptı işte yaptı. Para uğruna hepimizi sattı. Artık kabullenin. Açın gözünüzü, açın, açın. Sattı diyorum.